Yollar seni, gide gide, usan. Canın etrafı sarı, aman aman. anne sevim vefayı, yar sanır. Aman kız, canım kız, öldür. ...diğidenin kızı sen yar olmaz. Ahlarım, sızlarım, ben zari zari. Ben de seni bir vefalı yar sandım. El ettin, göz ettin, pıs ettin beni.